Merhabalar, JT Squar. Geriye bir daha tekrar hoş geldiniz. Bugün fikri Karayel yani çok evet. güzel bir fikir var. Evet, evet. ve Ama Karayel. Ne oldu? Şirayu da ya arkadaşlar. Ben mespli de. Oh, senin fikri yani. <gülüyor> Karayel. Evet, fikri Karayel triller acoustic oh bizim ikinci evimiz evet ben Evet ona tepki veriyoruz ve girmeden önce videoya abone ol, videoyu paylaş, ve yorum yazabilirsiniz. Evet, evet. Ve yorum yaz ve videoya geçelim. Hadi. Antep be. Nasıl? doğru doğru doğru ne doğru, doğru, doğru. Coş, coş. tanımam lazım inside bu burası bizim yerimiz this is the roads we walk on every day ha burası var ya hapis, şey prison evet prison In... underground yeah underground prison Artık geri döner mi bilmem Döner mi? Döner, like... döner mi oh. bilmem bilmem oh, okay. Trenler ne Tren. demek? Tren Tren Evet, evet. Hmm. Oh. Oh. Sesi çok güzel ya Sessizlik. Baden hiç tanımak Kıbrıslı mı acaba Afrika Karayel? Hmm. Küsmüşsün, üskün. Pişmanlık kim? Bensettim yani. O! aşık oluyorum ya <gülüyor> Allah Allah ya. Bu ne ya? Wo gay. Who says I'm gay? You are gay. diyor aşık oluyorum ya Allah. de yalancı. Ah! Yabancı değil. Yabancı. Oh! ve küçücük gibi kaldığım yerde oh. şimdi ya kanka ama stüdyo stüdyoda yaptılar. Yap bu Sadece videolarak bu Yani çok işte. adamın şeyi de çok. Şey evet çok güzel vallahi. İyi daha olsun. Aaa bak yine Evet ya gibi Queen Tom Tom çocuk gibi kahraman ve gibi bu var oh. çok, çok seviyorum ya ben de onu kö söyleecektim ya çok seviyorum şey çekiyor kar kararçalar çok iyi ya maşallah Oh. Ah, Bedet Brezli yani. Your acoustic genecallus. Mm. Berk ya gün hepsini yaptı. Ha, şey Tamam olabilir bu bu Oh. Gerçekten çok kaliteli. Çok kaliteli bir video. Am um, arkadaşlar evet soru. Ya okay, bende artık. Okay, okay, Trailer. Fikri Karayel çok güzeldi ve maşallah. Neredeyse hiç görmedim acaba. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar, um, çok iyiydi gerçekten çok ve um, şey örnek bel bir